Bugün 1 Eylül 2021 Çarşamba Merkür günündeyiz güne ikizler burcunda boşlukta başlayan ay sabah erken saatlerde kararsızlık ve belirsizlikler yaratabilir Ay saat 8:25'te Yengeç Burcu'na geçecek. Değişen enerjilerle birlikte önümüzdeki iki gün özel yaşamımız, güvenliğimiz, ev, yuva ve ailevi konular ön plana çıkabilir. Duygusal hassasiyetimiz artacağından sevdiklerimiz ve yakınlarımızdan daha fazla ilgi bekleyebilir, onlara karşı da korumacı davranabiliriz. Öğle saatlerinde Ay, Terazi burcundaki Merkür'le dik açı yapacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında bazı çatışmalar yaşayabiliriz. Çevremizle iletişimde zorlanmalar ve uyumsuzluklar olabilir. Kendimizi doğru ifade etmeye, gereksiz tartışmalara girmemeye çalışmalıyız. Akşam ve gece saatlerinde yengeç burcundaki ay ile başak burcundaki güneş arasında oluşacak olumlu açı duygusal dengemizi korumamıza yardım edebilir. Karşı cinste ve ailevi ilişkilerde uyum artabilir. Kendi istek ve ihtiyaçlarımızı dinlemek, çevremizde uyum içinde olmak bize iyi gelebilir. Kendi duygularımızı da iyi ifade edebilir, çevremizdeki kişilere karşı da duyarlı davranabiliriz.